Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne yapacağız Emrah? Ne yapacağız? Ağacımızı süsleyeceğiz. Ne yapalım? Evet, tek. Evet. Burada. Hadi. Süslerimiz var. Hadi. Oo belki daha tanıştırmadık ki süslerinizi koy gösterelim arkadaşlarımıza. Burada süsümüz şuş, var. Evet. evet. Biz bunları ne yapacağız bugün? Yapacağız. Sıkıcı ağacımız. Evet. Burada toplarımız var. Burada toplarımız. Burada ağacımızı süslememiz için bir sürü eşyalarımız var. Nedimizden tutun süsleme eşyalarımıza kadar bir sürü bir sürü eşya var. O zaman hadi gel başlayalım. Evet. Hadi gel takalım. Böyle öncük büyük toplarımızdan başladık. Göster kameraya. Müsteri, müsteri var. Evet, müsteri, müsteri takacağız. Sen de aşağıya tak. Sonra burada dillerimiz var. Bu dillerimiz var. Böyle böyle dillerimiz var. Böyle böyle çıngır yaptım yapacaklar. Yılbaşında bunlar çalacak. Evet, bunu da buraya takalım. İnşallah oluyor. Al bakalım. Ve dedim var burada biz. Double challenge. Bak. Evet, dedin. sen de ayını göster arkadaşlarımıza. Bak, istiyor mu? Hadi hep beraber takalım. Evet. Buraya takalım. Mama ne dedi? Tamam. O zaman onu bırak başka bir tane al. Sonra burada Ben unuttum. Göster arkadaşlar. Bu listeleri abudum. Haydi donduracığımıza koyalım. Tamam. Burada bize Noel Baba hediye etti. Hediyelerimiz var. Tabii de çaka yapıyorum. Hadi. Evet. Bunu da buraya. Aa. Aa bununla bile almayız mı? Bir tane daha mı elma çıktı? Evet, orada da Bir tane çikolata tutunmuş. Şirin bir kutusu varmış. Bunları açalım mı? Açalım. Bunlar. Açine. Ha, düşmeyelim ama. Tamam. Dön kameraya doğru. Ne? Kameraya doğru dön. Fiks. Gösterelim gel. Tamam. Bırak. Açalım. <Gülüyor> böyle böyle. Altın sarısı toplarımız var. Göstersen de. Rişki toplarım var. Evet hadi gel asalım. Evet. Böyle böyle asacağız. Böyle böyle asacağız. Bana ne yapacağımı? Al. Aşağılara aşağılara Aşağılara al. Tamam. Aşağılara buralara Hı. Çok güzel ya, tamam. Evet al bakalım Bir tane daha sen Hı. Hı. Böyle böyle Ağacımızı süsleyeceğiz Ay düştü <gülüyor> Benimki daha O zaman bunu da sen tak Hayvan burada bir tane daha bundan varmış. Bu onun pembesi ama. Ama ben benimki. Buraya tak. Onu da buraya tak. Buraya. Bak. tak. Tamam. Ver. Bunun içine düşmüş. Vurduk. Evet. Şimdi bana ver bunu. Evet. Bundan sen tak. Evet. Sonra Burada bir şey var Burada Neler tane evet. Rengarenk şekerlerimiz varmış Evet Hadi sarısını sen yeşilini ben evet. Hadi gel takalım Evet Burada, burada, burada. olmaz Çok güzel. güzel oldu Buraya ha Buraya burada Buraya koy Koy buraya aşkım. Buraya buraya. Güzel. Güzel. Gel gel. Gel buraya gel. Lan, burada daha davul var. Bir, bir şey daha var. Zili gösterdin mi zili? Çaldın mı hiç zilimizi? Hadi koş zilimizi yap. Ding dong ding dong yap. Ding dong dong ding. Hadi gel. Bunu da ısıldım. Uy, hiç zilin olmaz Hoppa. Sonra burada zilimiz var. Çan, çin, ben çan, Ben de, çan. de Ben de geldim. Gel. Tamam. He. Buradaki zillerimizi de kapatalım. Ağzımız şimdiden çok güzel gözüküyor değil mi? Evet. Birlikteyiz. Evet, birlikte süslüyoruz. Ama can istedi. Buraya. Yaşasın! <gülüyor> ben de candu. Ben de candu. <gülüyor> Hadi gel. Gel gel. Daha burada bir sürü var. Daha eldetlerimiz var. Oradaki elma olacak? Burada böyle bir elmamız var. Bunlardan da takalım. Bak hiç elma takmamışız. Evet. Bu takalım içi hadi. Elma takalım hadi. İçin elma takalım Evet burada bizim toplarımız da var. Küpük toplarımız da var. Ama küçük toplar yok. Küçük toplardan sonra ledleri takacağız biz diye. Evet. <gülüyor> Yaşasın. Yaşasın. Ya, ya. Aa bak burada da var. Boş kalmış bunlar. Ne? Bunlar boş kalmış. Hmm. Bunlardan takalım mı? Evet. Peki ya biz hiç arkaya niye takmadık? Arkaya takalım. takalım. Arkaya da takalım gel. Tamam ben de takayım. Ha, evet. Sen de tak. Arka tarafı. Hmm. Bununla takalım. Evet. Taktın mı? Takmadım. Tak oraya. veya evet. evet. Tak. Evet. Yaşasın. Yaşasın. Bitti derim. mi? Bitti. Bitmedi. Daha burada bu var. Ama şu bu. Sesi var bu. Çok güzel. Önce ağacımızın burasına bak ya. Aç, aç. Abi ne? Gel abidir. Gel. Gel. Gel, Hadi İbrahim gel. Geliyorum. Böyle ağacımızın açık, üstüne tab, tab, tab. bir şey kaydık. Değil mi? Evet. Bu, bu evet. ve bunu nasıl Evet. Tabii ki de şaka gel gel gelmez bunu da böyle böyle böyle böyle gel gel yardım et tut buradan dolu evet aşağı doğru aşağı doğru ha gel gel bu taraftan, bu taraftan gel Ha, sistemize Hadi böyle evet. gel. Bu taraftan geldi ya böyle. Gel. Gel. Ha. Böyle böyle. Ha. Evet, bunları da taktık. Gel. Bitti mi İbrar? Bitti. Yok bu. Nedir? <Gülüyor> açalım. Böyle şeffaf ledlerimiz var. Bu ledleri açacağız şimdi. Böyle doladık. Dolanmış, dolanmış, dolanmış. Evet, hep dolamışlar bunları ya. Evet. Geldim, hmm, kızacağım geldim. ben onlara. Böyle upuzun ledimiz var. Bak gel. Evet. Buradan başlayalım. Böyle böyle Hadi getir onu Hadi geç karşıma Al bunu oradan Al bakalım Getir bana Geç al bakalım Geç o tarafa al Tamam O tarafa o tarafa Diğer tarafa geç Hadi al bakalım Dola getir. Böyle getir. Evet. Elma düştü. Elma mı düştü? Al tak hemen yerine. Hmm. Böyle doluyoruz ağacımızın etrafına. Böyle parıl parıl gözükecek ağacımız. Böyle al al. Nerede kaldı bu? Hadi koş koş. Hadi getir. Ay. Hadi gel fişimizi takalım. Rengarenk olsun. Ay. Ben kapa yıkadım. Daha o da pek güzel durdum. Değil mi? Evet. Ya keşke kar yapsaydı. Evet. Peki hazır mısın? Hazırım. Ne oldu? Ben yapıyorum. Bay <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bay arkadaşlar. Bye bye. Daha çok böyle videolar görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp. Bu videoda benmiyorum onu sayın. Görüşürüz. Hadi.